Evet sevgili çocuklar, hayatımız Arapça YouTube kanalında sizler için 7. sınıf derslerine, videolarını atmaya devam ediyoruz. Dinlemeniz, izlemeniz, takip etmeniz ve gerektiği şekilde çalışmanız halinde Arapça'da yüksek puan alıp %100 başarılı olmanızı garantiliyoruz sevgili öğrenciler. Hiç çekinmeden Korkmadan, tedirgin olmadan çalışmaya devam ediniz. Rabbim çalışanların emeğini boşa çıkarmam. Sayfa 25. Evet sayfa 23'te kaldık. 24'e geçiş yapıyoruz. El-Vehdetül Ule arkadaşlar. El-Vehdetül Ule. Birinci nüte, elmihen mihen Mesleklere devam ediyoruz. El-Vehdetül Ule, birinci nütenin başlığı, mihen. Mihen, meslekler. el -mihnetu. bir meslek. el -mihneteni. iki meslek. El-mihenü, meslekler. Temrin el temriy rabii dördüncü nüte, dinle. İle-l-Cümeli, cümleleri dinle. İstemi'i, dinle. İlel cümleyi cümleleri dinle. Thümme. Sonra ikrahe, onu okuhe cümlelere gidiyor. Vektüpe, vav, atıf vav'ı, Türkçedeki ve işini görüyor. Vektüpe ve o cümleleri yaz. Fi defterike, defterinde. Ve arkadaşlar, sevgili çocuklar, yer ve zaman bildiriyor. Yani nerede ve ne zamanla. Evet, birinci cümle. Uhibbu. Seviyorum mudarrisati riyadiyati Matematik öğretmenim seviyorum tabii bayan öğretmenim diyor. Bi onun sayesinde etallemu öğreniyorum el hisabe Matematik öğreniyorum onun sayesinde. Bi nedir? Fadliha arkadaşlar onun sayesinde. Uhibbu Seviyorum, müderrisete el Müzik öğretmenini, hanım öğretmeni seviyorum. Bir fadlihe, onun sayesinde eteallemu öğreniyorum. El-aganiye, el Değişik şarkıları, değişik türkleri ne yapıyorum? Onun sayesinde öğreniyorum. Bu hibbu, müderrisete el Müzik öğretmenini, hanım öğretmenini seviyorum. Bir fadlihe, onun sayesinde... أتعلم الأغاني المختلفة أحب arkadaşlar bir diğer cümle müderrisete el ulum mi dersete el ulumi bilimleri öğretmenini seviyorum bu muzah bu muzafne uhibbu müdarisata el musiqi uhibbu müdarisata evet bir fadliye bir fadliye onun sayesinde ve öğreniyorum. Keyfe, nasıl? amel nasıl yapacağımızı tecaribel ilmiyyeten. ilmi deneyleri, onun sayesinde nasıl yapacağımızı öğreniyorum. Onun için, ben bilimleri öğretmenini, tabi hanım öğretmen burada, ama erkek olsaydı yine şöyle diyebilirdik, uhibbu müderrisete el ulumi, müderrisel ulumi, derlüumi Fali bakın buradaki iyi oluyor bir Falihi onun sayesinde et Ale keyfen ameli tecribe ilmi deneyleri nasıl yapacağımızı onun sayesinde ne yapıyoruz öğreniyoruz. bir başka cümle Oh cümleten uhra, Oh bu mü derttel arabiyeti Arapça Arap dili hani, e, öğretmenini seviyorum. Bayan, ifadlihe onun sayesinde eteallemu el muhadesete teallemu muhadesete nedir? Onun sayesinde konuşmayı öğreniyorum. E, konuşma, muhadese konuşma. Cümleten uhra bir başka cümle uhibbu müderrisete el spor öğretmenini, hanım öğretmeni seviyorum. Bifadlihe, onun sayesinde, eteallemu, öğreniyorum, elaben muhtelifeten, değişik oyunlar öğreniyorum. Ne yapıyor? Değişik oyunlar. Eteallemu, bifadlihe, elaben muhtelifeten, onun sayesinde değişik oyunlar öğreniyorum. Eğer erkek olsaydı, uhibbu, müderrisel, riyadati, koru öğretmenini seviyorum. Bifadlihi, eteallemu, elaben muhtelifeten cümletin uhra, uhibbu müderrisete resmi. Bakın izafet zamanı olsa. Resim öğretmenini seviyorum, bayan öğretmen. bi fadlihe onun sayesinde eteallemu, öğreniyorum. Keyfe ersum, nasıl resim yapacağımı onun sayesinde öğreniyorum. Bakın, resim. Yersumu resmen. El veledu, yersumu, elbintu tersumu resmen. Uhibbu müderrisete tarihi bak bayan çocuklar olunca kız öğrenciler tarih öğretmenini hanım öğretmenini seviyorum. Bi onun sayesinde etaellemu öğreniyorum. Tarih tarihimizi el-kadime kadim yani eski tarihimizi ve ma, ve o şeyi hadese olan şeyi fil madi ve mazide geçmişte olan şeyi de ne yapıyorum öğreniyorum. Yani bakın uhibbu mudarrisata atarihi. Tarihi tarih öğretmen hanım öğretmeni seviyorum. Bi onun sayesinde etalemu tarihana tarihimizi öğreniyorum onun sayesinde nasıl tarih el kadime. Tarihimiz -kadim. eski tarihimizi öğreniyorum onun sayesinde. Ve me, ve o şeyi yine öğreniyorum hadese olan şeyi ilmadi geçmişte olan şeyler de öğreniyorum onun sayesinde bir başka cümle arkadaşlar bu öğreniyorum seviyorum müdürsete lugat türkiyeti ne yapıyorum Türkçe öğretmenini se seviyorum. müderrisete el-lugatat-turkiyete müderrisete el Türk dili öğretmenini seviyorum, hanım öğretmenini. bi onun sayesinde eteallemu öğreniyorum, kavaide kurallarını el lugat Türk dilinin kurallarını kaidelerin onun sayesinde ne yapıyorum? Öğreniyorum. Evet, 25. sayfada çocuklar bakıyoruz. Yine el-dersu el ikinci ders müderrisi benim öğretmenim. Mudarrisuhu onun öğretmeni, mudarrisî benim öğretmenim, mudarrisune bizim öğretmenimiz. Bu sondaki ye, iyelik eki, yani iyilik sahiplik bildiriyor. Benim öğretmenim. Et-temrin el el-hamis arkadaşlar et-temrin el el-hamis 5. alıştırma. Ecib. Cevap ver. Anı yani, es'alet el-atiyeti gelen sorulara cevap ver. Hasaben suvari, resimlere göre. Kema fil misali örnekte olduğu gibi bak. Resimlere göre ne yapın diyor? Cevap verin. Eyü madde ten tedrusune? Eyü madde tedrusune? Hangi dersi? Hangi konuyu, hangi bölümü işliyorsunuz diyor. Nedrusu maddete et türkiyete Türkçe maddesini, Türkçe dersini işliyoruz. Şeklinde çevirebiliriz. Eyyum maddetin tedrusune hangi maddeyi, hangi bölümü fakrayı görüyorsunuz, işliyorsunuz. Nedrusu Öğreniyoruz, ders yapıyoruz. maddete türkiyeti, Türkçe dilini. ya yani Türkçeyi görüyoruz. Şu anda hangi ders yapılıyormuş? Türkçe. Nedrusu, meddete türkiyeti. Eyü meddetin tedrusu ne? Eyü meddetin ne? Tabi tarih, bakın Fatih Sultan Mehmet oluyor burada. Nedrusu, Maddete tarih. Öyle diyelim. Tabi Mausla ancak bu kadar yazabiliyoruz sevgili çocuklar. Siz evde güzel yazınız. Siz evde güzel yazınız. Nedrosu maddete tarih. Ne yapıyoruz? Tarih tarih dersini görüyoruz. Ee, nedir? Aljumla Saniye'te, ayı maddetin ne? hangi dersi işliyorsunuz? Hangi dersi? Nedrüsü maddete el-ulumi. Evet. El-ulum fen bilimleri. Arkadaşlar. El-ulum fen bilimleri. Cümletü s-sar ise eyyü maddetin tedrusune. hangi e, dersi işliyorsunuz. Nedrusu meddetel el-arabiyyete. Arapça. Çünkü medreseti burada arkadaşlar okulun, Orada el-Kelimetü'l-Cedidetü Yeni kelimeler kalemun, kitabun, hasubun diye e, görüyoruz. E, el cümle ve sual-ı Hangi dersi yapıyorsunuz? Nedrusu madde te? Evet. Nadrusu, resmi. Ne yapıyoruz? Resim dersini işliyoruz arkadaşlar. Ne yapıyormuşuz? Resim dersini. Peki, 26. sayfaya geliyoruz. El-Vahdetül-Ule'yine <gülüyor> birinci ünite, el-Mihenu Meslekler İstemi' dinle İlel-Hivari Diyalogu sümme ikrahı Sonra onu oku Ese Esatize tünen, Esatize tünen, Esatizun arkadaşlar, Esatizun hocalar demek. Esatizun, Esatize hanım hocalar veya veya hocalarımız diyebiliriz. Na Esatizun. Hocalar, e, tüne bizim hocalarımız nedir? Üstezetün, üstezetani, esetize tüm hanım hocalar olarak e, esetizün, esetiz. Erkek hocalar, esatizetün hanım hocalar. Sami konuşuyor. Ye asdiqa'i. Dostlarım. El yevme bugün let senetahaddesu konuşacağız. Bu se fiil-i başına gelir ve demek manasıdır. En esatizetina hocalarımızdan. Ya bugün hocalarımız hakkında konuşacağız. Meselen, misal, örnek, ene ben de ete haddetu, konuşacağım, bahsedeceğim, an müderrisetil lugatil arabiyeti, Arapça, Arap dili öğretmeninden, tabii hanım öğretmeninden konuşacağım. Yani Arapça, Arap dili hanım öğretmeni, tabii bu t arkadaşlar ne oluyor? Ee, bayan oluyor. Ee, onun hakkında diyor konuşacağım, Evet. Hiye, o, müderrisetün naşitatün, o çalışkan bir öğretmendir. Gayretli. Ve dersühe, ve onun dersi, mumtiun değmen, sürekli zevklidir. Faydalıdır ve neşeli geçer, mumtiun. Sıkıcı olmayan, zevkle izlenen. Ve ne ve öğreniyoruz. Minhe, ondan, yani öğretmenden, el konuşmayı nasıl? bil lugat il Arapça. bil lugat Arapça konuşmayı ondan öğreniyoruz. Yani müderrisetü'l-lugat-il-arabiyyeti hiye müderrisetün naş naşitatün o gayretli, canlı bir öğretmen yani, mümuntı pısırık değil وَدَرْسُهَا مُمْتِعُونَ دَائِمًا Ve onun ders sürekli zevklidir. وَنَتَعَلَّمَا مِنْهَا Ondan öğreniyoruz. El-Muhadeset'e konuşmayı. Bil-lugat-il Arabiyyeti Arapçayla. Arap diliyle konuşmayı öğreniyoruz. Erkan diyor ki مُدَرِّسُ الْلُغَاتِ Türkiyeti Türk dili Öğretmeni, burada erkek tabi, müderrisun ceyyidun. Müderrisun ceyyidi, iyi bir öğretmendir. Ve dersuhu ve onun dersi cemilun. Ve onun dersi iyidir, güzeldir. Cemil güzel demek. Ve neteallemu منه ve ondan öğreniyoruz. Kavaide el-lugatil-türkiyeti. Türk dilinin kurallarını öğreniyoruz. Demek ki ders-i hücemin, dersi güzeldir. وَنَتَعَلَّمُوا منه, Ondan öğreniyoruz. Yani öğretmenden. قَوَاِدَا الْلُّغَةِ تُرْكِيَّتِ Türk dilinin kurallarını öğreniyoruz. Omar diyor ki, bir başka öğrenci, bir başka arkadaş. مُدَرِّسَتُ resmi Resim öğretmeni, tabi hanım. مُدَرِّسَتُنْ تَيِّبَتُنْ İyi bir öğretmendir. Hayib iyi tatlı güzel. Ve dersi hacemirun ve onun dersi güzeldir. Nasıl cidden gerçekten güzeldir. Ve ne minha ve ondan öğreniyoruz. Neyi öğreniyoruz? Keyfenersum. Nasıl resim yapmamız gerektiğini, nasıl resim yapacağımızı ondan öğreniyoruz. Ahmet diyor ki, herkes öğretmenlerini bahsediyor. Mudderisi mudderisi matematik öğretmeni müderrisun, muhlisun, samimi bir öğretmendir, işten bir öğretmendir. Ve dersühü ve onun dersi sa'bun, zordur, bin nispeti, bin nispeti li, bana göre, bence, yani ben kendi zaviyemden, onun dersinin zor olduğu kanaatindeyim. Ve <gülüyor> nehu, <gülüyor> fakat o, ders mumtiun faydalıdır. Mumtiun faydalıdır, zevkidir. وَنَتَعَلَّمُ مِنْهُ <الْحِسَابَة> Ve ondan matematiği öğreniyoruz. Kimden? Matematik öğretmeni. Ali diyor ki مُدَرِّسُ الْمُسِي Müzik öğretmeni مُدَرِّسُ الْتَيْبُونَ iyi bir öğretmendir. وَيَكُونُ Ve olur <وَأَلُور> dersühü مُمْتِعَنْ جِدًّا Ve onun dersi gerçekten faydalı, zevkli olur. Yani nedir? Onun dersi faydalı geçiyor, zevkli geçiyor. ve öğreniyoruz Minhu ondan اَغَانِ مُخْتَلِفَتَن اَغَانِ مُخْتَلِفَتَن muhtelif şarkılar, muhtelif türküler ondan öğreniyor. Bakın مِنْهُ şurada مِنْهُ sonra burada minhe, bu bayan olunca minhe. Burada erkek olunca minhü, bakın. Burada minhe. He. Demek ki arkadaşlar e, min den dan, minhü, ondan, minhe o hanımdan, minke senden karşımızdaki erkeğe, minki senden karşımızdaki hanıma diyor senden. Minne bizden, minni benden. Ha, evet. Enis diyor ki enis müderrisetül ulum fen bilimleri öğretmeni, hanım öğretmeni müderrisetün tayyibetün iyi bir öğretmendir. Ve dersühe ve onun dersi bakın erkek olunca dersühe, bayan olunca dersühe. Dersühe dersühe. Değil mi? Dersühe Dersühe. Yani bayan olunca dersühe, erkek olunca dersühe. De, ve dersühe cemilun cidden. Ve gerçekten onun dersi güzeldir. Ve neteallemu ve öğreniyoruz minhe ondan. Keyfe, nasıl. Ne'melu, <gülüyor> nasıl yapacağımızı. Ve ceribel ilmiyyeten. İlmi deneyleri nasıl yapacağımızı ondan öğreniyoruz. Muhammed diyor ki müderrisu tarih tarih öğretmeni müderrisu muhlisun işten bir öğretmen samimi bir öğretmendir ve dersuhu ve onun dersi cemilun cidden gerçekten güzeldir ve ve ondan öğreniyoruz neyi öğreniyoruz tarihana tarihimizi el eski tarihimizi ve meve, o şeyi öğreniyoruz. Hades'e olan şeyi, bil mavi, geçmişte olan şeyi ne yapıyoruz? Tarih öğretmenimizden öğreniyoruz. Bu sayfayla, bu cümleyle dersimizi tamamlıyoruz. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a